Ortalama Değer Teoremi. Evet, bunu anlatmam için birkaç istek aldım ve bu videoda bu konuyu yapalım. Ortalama Değer Teoremi. Şimdi güzel bir teorem, mantığını kolayca anlıyoruz ama ispatlaması çok kolay değil. Ve bir yandan da bu konuda hislerim biraz karışık çünkü çok mantıklı bir teoremi analiz kitaplarında fonksiyon notasyonu ile çok kafa karıştırıcı bir şekilde ifade ediyorlar. Şimdi bu videonun bu konuya açıklık getireceğini umuyorum ve geri bildirimlerinizi merak ediyorum. Şimdi. Ortalama değer teoremi ne ifade ediyor? Eksenleri çizelim önce görsel bir şekilde anlatacağım. X ekseni, Y ekseni bir f(x) fonksiyonumuz olduğunu varsayalım. f(x)'i çizeyim. Bu iyi, güzel. f(x) fonksiyonuna bazı kısıtlamalar getireceğim. Kısıtlamalar. Evet, bu kelimeyi bir türlü söyleyemiyorum. Enteresan. f(x) sürekli, bu kısıtlamalar şunlar. f(x) sürekli ve türevli olmak zorunda. Çoğunuzun bu sözcükleri duyunca korktuğuna eminim. Bir matematikçinin söyleyebileceği soyut sözlere benziyor. Sürekli, türevli falan filan. Süreklinin anlamı, eğri boyunca tüm noktaların birbirine birleşik olması. Ve burada kısıtlamalar kapalı bir aralıkta geçerli. Bu da çok matematiksel bir terim oldu. Sıklıkla a'dan b'ye kapalı bir aralık deriz. Bunun anlamı a küçük sayı olsun, buna a diyelim, kaç olduğunu bilmiyoruz. Mesela eksi 5 olsun, buna da b diyelim. Şimdi kapalı bir aralıktan kastımız, fonksiyon a ve b arasında her noktada tanımlı olmalı. Ve aynı zamanda a ve b'de de tanımlı olmalı. Açık aralık dersek, fonksiyon sadece a ve b arasındaki her noktada tanımlı olacak ama a ve b'de tanımlı olmak zorunda değil. Fonksiyon sürekli türevli olmak zorunda. Kapalı aralıkta tanımlı olduğunu varsayalım. Aralığın notasyonu da şöyle a, b. Yani fonksiyon a ve b arasında ve dahil tüm x değerleri için tanımlı olmalı. Açık aralık olsaydı şöyle yazardık a ve b yazardık. Bunun anlamı da a ve b arasında ama a ve b hariç tüm sayılar. Şimdi bunu görmezden gelelim, ortalama değer teoremine geri dönelim. Umarım sürekli ne demek biliyorsunuz, sürekli. Şuraya sürekli olmayan bir fonksiyon çizeyim. Sürekli olmayan bir fonksiyon buna benzer. Şöyle gidip, şurada başlayıp, şöyle uzanır, öyle değil mi? Fonksiyon sürekli, sürekli, sürekli ve sonra atlıyor. Bu atlama fonksiyonu süreksiz yapar, yani sürekli olmasına engeller. Fonksiyon sürekli olmak zorunda. Türevli ne demek? Peki, türevli demek, aralığın her noktasında türevi alabilmek demek, yani türevini alabilirsiniz demek. Başka ne anlama gelebilir? Türevinin grafiğini çizersek, bu grafik de sürekli olur. Şimdi bunu biraz düşünmenizi istiyorum. Bu videoda size sürekli ama türevli olmayan bir fonksiyon göstereceğim ve o nedenle ortalama değer teoremi işe yaramayacak. Neyse, şimdi ortalama değer teoremine geri dönelim. Genelde kullandığımız fonksiyonlar bu üç koşulu da sağlar. Ama limit sorularında bu koşullara uymayan fonksiyonlarla karşılaşabiliriz. Neyse, fonksiyona geri dönelim. Bu fonksiyon tüm bu koşulları sağlıyor. Teorem, a ve b noktası arasındaki eğimi bulmamızı istiyor. a noktası ile b noktası arasındaki eğim nedir? Eğim, düşey uzaklığın yatay uzaklığa oranıdır, öyle değil mi? eğimi çizmeye çalışayım. Yatay uzaklık, şu uzaklık oluyor. Bu da bu da düşey uzaklık oluyor. Bu nokta A. F, a. Bu noktada B, F, B. O zaman a ve b arasındaki eğim nedir? Bu uzaklığı nasıl buluruz? F A'dan fB'ye ulaşmak için ne kadar yukarı çıktık, Düşey uzaklık, düşey uzaklık, fB eksi FA olacak fb eksi fa. Peki, yatay uzaklık nedir? b eksi a'dır. Eğimini bulduğumuz doğruyu şöyle çizebilirim. Bu iki noktadan geçirebiliriz ama bu noktalardan geçmek zorunda değil. İki nokta arasındaki eğimi böylece bulduk. Peki, ortalama değer teoremi ne diyor, ne söylüyor? Eğer fx bu kapalı aralıkta, tanımlı, sürekli ve türevli ise, bu aralıkta bir c noktasında f üssü c bu şeye eşit olacak, bu f üssü c'ye eşit. Peki bu ne demek? Eğer kapalı aralıkta tanımlı, sürekli ve türevli ise a ve b arasında f üssü c'nin c'deki teğetin eğiminin a ve b arasındaki eğime eşit olduğu bir c noktası bulabiliyorum. Bu ne anlama geliyor, görsel olarak bakalım. Eğri üzerinde şimdi eğimin A ve B arasındaki eğime benzediği bir nokta bulabilir miyiz? Tabii. Şu nokta olabilir mi? Çizdiğim şekil biraz kaba taslak oldu. Bu noktanın eğimi şöyle diyebilirim. Bu fonksiyonun kuralını bilmiyorum ama görsel olarak şöyle bir C noktası seçtim. C noktası şu nokta olabilir. Şimdi bu sonuca nasıl varıyoruz? Çünkü f üssü C bu teğetin eğimi. Bu teğetin eğimi de A ve B arasındaki eğimin aynısı. Yani f üssü c bu ve bu eğim aralığın uç noktaları arasındaki eğime eşit. Bu eğri üzerinde büyük ihtimalle teğet eğiminin uç noktalar arasındaki eğime eşit olduğu bir nokta daha bulabiliriz. Bakalım. Şuradaki nokta olabilir bu eğimde eşit görünüyor. Bu doğrular paralel olmalı. Bu teğet doğrular paralel olmak zorunda yani. Evet umarım bunu anlayabildiniz konunun iyice anlaşıldığından emin olmak için bir grafik daha çizeyim. Konumun konum, konumun zamana göre grafiğini çizeyim. Gerçek hayata uygulamış olacağız. X ekseni zaman ekseni olacak. Bu da konum ekseni. Zaten türevin anlamına bu örnekle başlamıştık. Bu zaman, bu da konum veya uzaklık fark etmez. Konum diyelim. Şimdi sabit hızla hareket ediyor olsaydım, konumun, konumumun zamana göre grafiği bir doğru olurdu. Öyle değil mi? Eğimi de hız olurdu. Diyelim ki, bu sefer hızım değişkenlik gösteriyor. Gerçek hayatta araba kullanırken hızınız mesela devamlı değişir, değil mi? t eşitken, hareketsiz olduğumu varsayıyorum. Sonra hızlandığımı, yavaşladığımı, yavaşlamaya devam ettiğimi düşünüyorum ve duruyorum. Biraz hareketsiz kalıyorum. Sonra tekrar hızlanıyorum. Demek ki bir ışıkta durdum mesela trafik ışığında. Sonra tekrar hızlanıyorum, yavaşlanıyorum, hızlanıyorum falan filan, öyle değil mi? Hızım değişken olabilir ve bu konumun zamana göre grafiği olabilir. Zaman sıfır olduğunda konum da sıfır. Diyelim ki bir saat sonra 60 kilometre gitmiş olduk. Bu konuda ne diyebiliriz? Ortalama hızın uzaklık farkı bölü zaman farkı olduğunu söyleyebiliriz. Saatte 60 kilometre eşit. Ortalama değer teoremine göre ortalama hız yani bu nokta ile şu nokta arasındaki eğim 60 ise saatte 60 kilometre hızla gittiğimiz bir an mutlaka vardır diyoruz. Bu gayet mantıklı öyle değil mi? Ortalama saatte 60 kilometre ise belki bir noktada saatte 40 kilometreyle gidiyorsunuz, başka bir noktada saatte 80 kilometreyle gittiniz. Arada da mutlaka saatte 60 kilometreyle gitmek zorundasınız. Bakalım grafiğini çizebilecek miyiz? Bu eğim, ortalama hız. Çizdiğim şekliyle sanıyorum, şuralarda saatte 60 kilometre gittiğini söyleyebilirim. Teğetin eğimi şurada 60. Anlık hız şurada da 60 gibi. Videoyu bitirmeden önce şimdi bunu analitik olarak da çözelim. Videonun başında bu ortalama değer teoremi ile ilgili hislerim karışık demiştim. Çünkü üniversitede matematik alanını seçmek istiyorsanız veya ispat yapmak istiyorsanız bu teoremi faydalı bulursunuz. Sadece analizin uygulamalarıyla ilgileniyorsanız ortalama değer teoremini pek kullanmayacaksınız demektir. Neyse bilmeniz gerekiyorsa bilmeniz gerekiyor demektir. Size dünya ile ilgili ilginç bir bilgi kazandırdığını da söyleyebiliriz. Şimdi diyelim ki f x eşittir x kare eksi 4 x ve aldığım kapalı aralık 2 ile 4 arası. Şimdi ortalama değer teoremini kullanmak için bu fonksiyonun bu aralıkta tanımlı olması gerekiyor. Ve fonksiyon tanımlı öyle değil mi? İstediğimiz sayıyı koyabiliriz. Aslında fonksiyonun tanım kümesi tüm gerçel sayılar. Buna göre bu aralıkta tanımlı olduğunu biliyorum. Aralıkta tanımlı, sürekli ve türevli. Fonksiyonun türevini aldığımızda türevi de sürekli. O zaman bu fonksiyona ortalama değer teoremini uygulayabilirim. 2 ile 4 arasındaki eğime hangi c değerinin eşit türev vereceğini bulalım. 2 ve 4 arasındaki eğim nedir? Fonksiyon değerlerinin farkı f4 eksi f2 bölü x'lerin farkı yani 4 eksi 2. Eğim böyle f 4 eşittir 16 eksi 16, öyle değil mi? Yani 0. Kontrol edeyim. 4 kere 4, 16. Eksi 4 kere 4, 16. Doğru. Eksi f 2. f 2 eşittir 2 kare, 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı 2, yani eksi 8. Tamamı bölü 2. Burası eksi 4, bu eşittir 4 bölü 2. Yani x eşittir 2'den x eşittir 4'e eğim. 2 olacakmış. Ortalama değer teoremine göre bu iki nokta arasında türevi 2 olan bir başka nokta olmalı. Şimdi bu noktayı bulalım. c'yi bulalım. Türevi alalım. c'deki türev 2'ye eşit olacak. Türevi alıyoruz. f üssü x eşittir 2x eksi 4. Hangi x değeri için bunun 2'ye eşit olduğunu bulmak istiyoruz. Şöyle diyoruz. 2x eksi 4 eşittir 2. Eğimin 2 olduğu nokta hangisi? 2x eşittir 6. x eşittir 3 yani. x 3'e eşit olduğunda, türev uç noktalar arasındaki eğimle aynı. Hesap makinesiyle göstereyim. Evet. x kare eksi 4x'in grafiği bu. Biraz büyüteyim. İstediğimiz aralık buradan şuraya. Bu aralıktaki eğim 2. Eğimi çizmek istersek buna benzer. 3 noktasında eğim yine 2. Bunu çizeyim. Çizmesi çok zor değil x ekseni, y ekseni, grafik sıfıra 0 noktasından geçiyor, grafik aşağı iniyor, sonra yukarı çıkıyor, yani bir parabol. Bu 4 noktası, bu da 2 noktası, 2'de y değeri eksi 4, yani tepe noktası 2 eksi 4. Uç noktaların arasındaki eğim 2'den 4'e şöyle, aralık 2'den 4'e, uç noktalar arasındaki eğim 2 y eksenini biraz basık çizdiğim için iki gibi gözükmüyor. Diyoruz ki, x eşittir 3 noktasındaki eğim de 2. x eşittir 3'teki eğim aynı. Ortalama değer teoremi bundan ibaret. Kulağa karmaşık geldiğinin farkındayım. Süreklilik, türevlilik, f üstü falan filan. Aslında teoremin belirttiği şey basitçe şöyle. Şu iki noktanın arasında anlık eğimin iki nokta arasındaki eğime eşit olduğu bir nokta vardır. Bütün hikaye bu. Evet, umarım kafanızı karıştırmadım. Yakında görüşmek dileğiyle.